Bugün 3 Temmuz 2022 Pazar Güneş günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde kova burcundaki satürne karşı açıda olacak duygusal olarak melankolik ve karamsar olabileceğimiz sabah saatlerinde günlük iş ve sorumlulukların da üzerimizdeki baskısı artabilir aile büyükleri ve otorite figürlerinin de üzerimizdeki etkisi artabilir Kronik sağlık sorunlarına karşı da dikkat etmeli şartları fazla zorlamamalıyız. Ay öğle saatlerinde Koç burcundaki Mars'la üçgen görünüm yapacak ve 12:58'de boşluğa girecek. Öğle saatlerinden itibaren enerjimiz yükselirken daha iyimser ve cesur davranışlarda da bulunabiliriz. Önemli işlerle ilgilenmek yerine keyif aldığımız konularla ilgilenebilir, spor, fiziksel aktiviteler, geziler ve sosyal etkinlikler için öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Ay 15.31'de Başak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay, iş, çalışma, hizmet, eğitim, üretim, günlük hayatımızın rutinleri, sağlığımızla ilgili konuları da ön plana taşıyabilir. Akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki hafta yapılacak işlerin detaylarına odaklanabilir, planlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.